Senin matematikin kaçtı? 100 abi Harbi mi? 20 tamam mı? 20 artı 8 Ne yaptı? Şimdi 21, 22, 23, 24 Ondan sonra 30 35, 40, 60, 70 Evet, abi 70 yapıyor <gülüyor> Ben senin matematik hocanın kulaklarına sınırıyorum Yürü gidiyoruz Mahalleyi toplayacağız Tamam abi Abi iyi diyorsun hoş diyorsun da Mahalleyi nasıl geri getireceğiz ee, Doğru diyorsun da oğlum ben gaza geldim Niye beni tutmuyorsun lan Abi ne hemen gaza geliyorsun ya ben ne yapayım Lan gel lan buraya ya Şerefsiz lan Ne vuruyorsun ya Vallahi ben ne bilmiyorum Abi sende durmadın tokatlayıp durursun şamar olanıyız biz Doğru diyorsun lan Abicim ben seni niye tokatlıyorum ya Gel buraya Abicim çok acıdım valla Abicim niye beni duruyorsun ya bayram diye sayramdır Ay ben seni niye yapıyorum lan <gülüyor> Abi niye yine vuruyorsun ya Bye.